kozma takipçileri bugün Venüs evlerde konusunu anlatıyoruz biliyorsunuz ki Venüs'ün doğasını ve Venüs'ün burçlarda nasıl çalıştığını daha önce öğrenmiştik şimdi gelin Venüs'ün haritalarımızda hangi evde nasıl çalıştığını öğrenelim Hazırsanız başlayalım ve konumuza geçiş yapalım Venüs <Gülüyor> birinci evde olunca kişi atalarından güzellik ve estetik bir görünüm kazanır. Kibar, nazik ve zarif bir görünüme sahip olur. Uzlaşmacı ve barışçıl bir ruh yapısına sahiptir. Ayrıca güzel bir sese sahip olur. Venüs birinci evde boğa, ikizler, kova, terazi ve balık burcunda daha iyi olurken akrep ve başak burcunda biraz daha zorlanacaktır. Kolayca ilişkiye girebilen sosyal ve flörtöz insanlar olurlar. Burada yerleşen Venüs olumlu açıkçası altında kişilere iyi ilişkiler verirken aynı zamanda maddi anlamda da fırsatlar geçirecektir. İkinci evde yerleşen bir Venüs burada yönetici olduğu için kişilere maddi anlamda bazı şanslar getirecektir. Ve hayatları boyunca para kazanırken çok fazla zorluk çekmezler. İçinde bulundukları durum zor bile olsa mutlaka bir çıkış yolu bulabilirler. Kadınları ilgilendiren işlerde kuyumculuk, bankacılık, borsa gibi meslekler seçebilirler. Ayrıca kişilerin sanata karşı özel bir ilgisi olur. Bu anlamda özel yeteneklere de sahip olabilirler. Tabii ki Venüs burada iyi şeyler getirdiği gibi kişilere fazla yeme içme alışkanlığı da verebilir. Ve zevk için, keyif için rahatlıkla para harcayabilirler. Bu yüzden bu konularda dikkatli olunması gerekmektedir. Üçüncü evdeki Venüs kişilere yazarlık yeteneği verecektir. Kadınları ilgilendiren yazılar yazabilir ve bu konuda kitaplar çıkartabilirler. Onlar kadınların dilinden iyi anlayan ve kadın hakları savunucusu olabilirler. Özellikle bu yerleşime sahip kişilerin ikna kabiliyetleri çok fazladır. Bu yüzden eğer bir avukatsanız muhteşem bir avukat olursunuz ve davalarda ikna edici ve başarılı olursunuz. 3. ev kardeşler anlamına da geldiği için Venüs üçüncü evde kişilerle kardeşleri arasında çok güzel bir uyum verecektir. Böylelikle kardeşe düşkün olmak, onun sevgisiyle beslenmek ve onun ihtiyaçlarına önem vermek anlamına gelecektir. Üçüncü ev liseye kadar olan eğitim hayatını da anlattığı için bu dönemde iyi ve başarılı bir öğrenci olursunuz. Ayrıca lüks arabalara karşı özel bir ilgi alanınız olurken, Oto galeri sahibi olmak ya da bu tarz işlerde çalışarak para kazanabilirsiniz. Ayrıca çok sık seyahat edebilir, turizm alanında çalışabilir, iyi bir öğretmen de olabilirsiniz. Venüsü dördüncü evde olan kişilerin aileleriyle arasında özel bir bağları vardır. Çocukluktan itibaren yuva kurmak ve çocuk sahibi olmak istekleri vardır. Bu yüzden erken evlilik yapabilirler. Başka ülkelerde yaşarken çok zorluk çekerler. Aileleriyle arasındaki bu güçlü sevgi bağı yüzünden Uzak ülkelerde yaşamakta çok zorluk çekerler. Kendi doğdukları memlekete özlem duyarlar, büyük bir hasretlik çekebilirler. Bu yüzden eninde sonunda doğdukları şehre geri dönmek isterler. Genellikle mimarların, mühendislerin ve ev dekorasyonuyla uğraşan kişilerin venüsü 4. evinde yerleşmiştir. Büyük ve güzel bir evde yaşamaktan mutlu olurlar ve geniş bir aileye sahip olabilirler. Venüsünüz dördüncü evde yerleştiyse yaşlılığınızın huzur ve mutluluk içerisinde bolluk ve bereketle geçeceğini söyleyebiliriz. Venüs 5. evde hayatın keyifli yanları flörtlerimiz ve çocuklarımız anlamına gelmektedir. Aynı zamanda aşk ve oyun evidir. Bu yüzden Venüs 5. evinizde yerleştiyse zevk ve keyfinize düşkün birisiniz demektir. Eğlenceli vakit geçirmekten hoşlanan, neşeli ve yaşam sevinci olan birisiniz demektir. Ve tabii ki bu yerleşim diğer taraftan size biraz tembellik verebilir. Ve kendini düşünen biri olma riskini arttırır. Çocukları çok seven güçlü bir romantik yapıda kişilik verecektir. Tıpkı ikinci evdeki Venüs gibi burada da yeme içme alışkanlığınız çok fazla olabilir. Müzik ve sanatsal alanlarda artistik kabiliyetleriniz olacaktır. Yaratıcılık gerektiren işlerde, çocuklarla ilgili sektörlerde, şans oyunlarında ve borsada, güzel sanatlar ve kozmetik alanlarında çalışarak para kazanabilirsiniz. Altıncı evdeki Venüs yerleşimine sahip olan kişiler akrabalarıyla gayet güzel ilişkiler içerisinde olurlar. Onlar tarafından çok sevilirler ve günlük hayatlarında onlara destek olan, onlara yardımcı olan, her işte elinden tutan kişiler olur. Altıncı ev evcil hayvanları da anlattığı için kişilerin evcil hayvanlara karşı ayrı bir düşkünlüğü ve sevgisi olacaktır. Ayrıca çalışma koşulları da rahat ve güzel olacaktır. İş hayatında tanıştığı biriyle evlenebilir görücü usulü bir evlilik yapabilirler. Bu evdeki Venüs ile aşırı yeme alışkanlığı ve şeker tüketimi eğilimi olacaktır. 6. ev sağlığımızı da anlattığı için Venüs her ne kadar iyicil etkiler verse de kişilerin bu alışkanlıklarından dolayı insülin direnci, tiroid gibi birtakım sağlık problemleri yaşayabilirler. Yedinci ev evlilik, ilişki, ortaklık ve açık düşmanlar evidir. Venüs burada yerleştiyse olumlu açılar altında yakışıklı ve güzel bir eşe sahip olacaksınız demektir. Eş girdiği ortamlarda dikkat çeken iyi para kazanan biri olacaktır. Ve yine olumlu açılarına bağlı olarak ömür boyu süren aşk ve sevgi evliliği yapacaksınız anlamına gelir. Venüs'ün burada aura'nız ve enerjiniz üzerinde olumlu etkileri olacaktır. Bu yüzden birçok evlilik teklifi alabilirsiniz. Tabii ki çok fazla açılar altında Venüs burada açık düşmanlar da kazandıracaktır. Venüs dişil bir doğaya sahip olduğu için bu açık düşmanlar kadınlar olacaktır. Bu yerleşim genellikle evlilik evlilikle birlikte sosyal ve maddi anlamda sizi refaha ulaştıracak bir yerleşimdir. Ayrıca mesleki anlamda halkla ilişkiler, satış ve danışmanlık alanında çok başarılı olursunuz. 8. evdeki venüsle yıldızınız düşük olur. Bu yüzden göze ve nazara çabuk gelirsiniz. Evlilikte, işte, parada, birçok konuda çok çabuk nazara gelen kişiler olursunuz. Ve ayrıca sizin de sözleriniz büyük gücü etkisi yaratır. Bu yüzden sözlerinize ve düşündüklerinizde dikkat etmelisiniz. Çünkü gerçek olacaktır. Ayrıca 8. ev borçlar, miras, nafak anlamına gelir. Bu yüzden aldığı açılara göre bu konularda şanslı olacaksınız demektir. Eş ve ortakların üzerinden kazanç elde edebilirsiniz. Bu yerleşimdeki bir venüs maddesel anlamda rahatlık kazanmak için evlilik yapabilir. Kıskanç ve tutkulu biri olabilirsiniz. Bu yüzden ilişkilerinizde bu duygularınızı kontrol etmeniz gerekecektir. Fakat diğer taraftan ilişki ve evliliğinizde duygusal cinsellik yaşama şansınız olacaktır. Maden mühendisliği, arkeoloji, psikolog, psikiyatr ve jinekolog, adli tıp uzmanı olabilirsiniz. Ve diğer taraftan astrologların da bu yerleşime sahip olduğu görülmektedir. Dokuzuncu evde yerleşmiş bir venüsle kişilerin hayatına, din, felsefe, hukuk alanlarında, yabancı dil, yurtdışı konularında çeşitli fırsatlar gelecektir. Uzun yolculuklar, eğitimler, yabancı dil öğrenmek kişilerin hayatında adeta bir zevk haline gelecektir. Farklı kültürlerden kişilerle iyi ilişkiler içerisinde olurken yabancı biriyle evlilik yapabilirler. Genellikle sıcakkanlı, neşeli ve geniş bakış açısına sahip kişiler olurlar. Eğer Venüs 9. evde emtiğe yakın bir şekilde yerleştiyse kendinden daha üst biriyle güzel bir evlilik yapabilir ve yakınlarından yardım görür. Kişilerin dini yaklaşımı ılımlı olur, insan sevgisiyle Allah'a ulaşacaklarına inanırlar. Ve 9. ev eşin ailesini de anlattığı için iyi görünümlü, yumuşak başlı, uzlaşmacı kişiler olacağını söyleyebiliriz. Venüs 10. evinizde yerleştiyse öncelikli olarak annenizle aranızda sıcak ve güzel ilişkiler olacaktır. İş ve kariyer anlamında sosyal ve artistik konularda yetenekli biri olursunuz. Ve büyük bir olasılıkla sanatla ilgili işler seçersiniz. Eğlence ve sanatsal alanlarda ün ve başarı kazanırsınız. Bunların dışında danışmanlık ve diplomasi alanında da kariyer yapma olasılığınız vardır. Mesleki başarı ve ünün yanında iyi bir mevki de elde etmiş olursunuz. Genellikle tartışmadan kaçınan, sosyal çevresinde iyi ilişkiler kuran birisiniz demektir. Kendinizden üstün biriyle evlenebilir, çevrenizdeki kadınlardan ya da önemli bazı kişilerden başarı ve kariyer anlamında avantajlar elde edebilirsiniz. Venüs 11. evde çok güzel bir yerleşimdir. Kadın erkek fark etmez kişilerin çok fazla kadın arkadaşı olur. Bayanlar tarafından ilgi gören çok sosyal ve organizasyonlar içerisinde olan kişilerdir. Bu kişilerin çevresindeki kişileri etkilemesi için Başarılı ya da başarısız olmasına, yakışıklı ya da güzel olmasına gerek yoktur. Ve çevresinde ona para kazandıracak, ona yardım edecek insanlar olur. Sosyal çevresinde çok sevilen biridir ve onun için arkadaşlıklar çok önemlidir. Dolayısıyla yalnız kalmaktan hiç hoşlanmazlar. Çevresinde ünlü tanınan arkadaşları olabilir ve ayrıca mükemmel bir takım oyuncusudurlar. Venüsünüz 12. evde ise hayatınıza aldığınız kişilere çok dikkat etmelisiniz. Çünkü zerafetli, güzel ve iyi kalpli kişiler tarafından kandırılabilirsiniz. Düşmanlarınız özellikle kadınlar olacaktır. Bu yüzden evinize aldığınız kadın dostlarınızda da dikkat etmelisiniz. Genelde kişiler yalnızlığı ve sessiz kalmayı tercih ederler. Dışarıya ne kadar eğlenceli, neşeli ve mutlu görünseler de içlerinde sevilmediklerini ve yalnız olduklarını düşünebilirler glütonik ve gizli aşklar yaşayabilirler. Özlerinde kimseyi kırmak istemeseler de dost bildiği kişilerden zarar görebilirler. Bu yerleşim çok özel yetenekler verecektir. Fakat 45-50 yaşına kadar bu yeteneklerinin farkına varamayabilirler. Bu yaşlardan sonra el ve yazım yetenekleri gibi özel yetenekleri ortaya çıkabilir. Evet bir eğitimin daha sonuna geldik. Astroloji öğrenme sürecinizde sıralı eğitimlerimizden faydalanabilmek için ve bundan sonraki eğitimlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Video hakkındaki sorularınızı ve önerilerinizi yorum kısmına yazarak bizleri iletebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.